Kültürel diyalog kapsamında Surani ayılarla beraber Salye'de bir kamp yapıyoruz. E, gelmemizin sebebi e, kültürler arasındaki farklılıkların aslında çok fazla olmadığını e, bunun e, bu kültürler arasındaki farklılıkların ön yargıların ortadan kaldırılması için aslında yapılacak şeylerin çok basit olduğunu ne? göstermek istedik. Zakaj sem to zdi pomembno zaradi tega ker eno je razbiti temelje na nekih teoretičnem nivoju. Drugo je pa te ljudi skupaj, skupno izkuşnjo, jest skupno hrano, peti skupne pesmi. pa ne to, še za druge neka za iz Ukrajine, biti Daha önce hiç tatmamış, hiç yememiş birine fasulyeyi, nohutu, fındığı, şekeri, narı bir arada kullanıp çok lezzetli bir yiyecek yapacağını söyleseniz, muhtemelen hayalinde canlanan şey iğrenç olacak. Ama biz bunu yaptığımızda gerçekten ee, hem her bir malzemenin kendine özgü yanlarını yansıttığı ama ortaya tamamen farklı bir şeyin çıktığı ve çok lezzetli bir yiyecek elde ediyoruz. Diyalogta da böyle insanlar birbirleriyle yakınlaşmadan, birbirlerini tanımadan önce çok farklı çok fazla önyargılara sahip oluyorlar. <gülüyor> Zdi se mi, da ne da oni tako spontano spremejo vse skupi da se z nimi pogovarjajo in igrajo, hkrati pa da bogatijo drug druge, ne? Ne vem, da so različne kulture, različne navade, različne igre, karkoli, a ne? Uh, in da mi to všeč. Tudi otroci sem zelo taki umerjeni, zelo uredni ljudje in da se zelo dobro zastopijo z rajinimi otroki. Şunu gördüm ki aslında farklı milletlerden olsak da insani değerlerimiz o kadar ortak, o kadar fazla insani değerimiz var ki bizi birlikte mutlu olmaya yetecek çok fazla ortak değerimiz var. Bugün bu programda bunları da görme imkanı oldu. Gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yeah. <laughs>